Mustafa'cığım sen sor, ben sana söyleyeyim. Mesela bu, şimdi ufalar çıktı, mıklı deniyor. Evet. Bu geçmişten bugüne e, hep teori olarak konuşulan bir şey. Evet. Peki bugün niye bu açıklandı, niye geçmişte saklandı eğer böyle bir şey vardıysa? Şuradan gidelim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani insanlığın hazır olmasını bekleniyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey mi gelişiyor? Ne oldu yani? Burada evet. e, Ve bunlar kim? Evet. Bunlar biliniyor muydu? Şimdi genellikle Bu UFO mevzusunda Herkes Amerika'nın e, Uydurduğu, kaydırdığı şeyler olarak isimlendiriyor. Hı hı. Ancak e, Olayın geçmişine bakıldığında 1974'te Roosevelt'de bir tane e, UFO Yani Unknown Flying Object ya da unknown foreign object diyen de var, yani bilinmeyen, üç harfli, hani tamam, Kur'an'da da cin tamam. geçer ya, tamam. Orada da aslında yani tanımlanamayan demektir o. Yani tamam. bir e, o z hayat, yani, bir z şey hayat, yani bir hayat sahibi, bir bilinç sahibi bir, bir, bir şey var ortada, bilinçle hareket ediyor e, ve aynı şekilde o Roosevelt'de düşen <gülüyor> e, UFO, uzay gise ya da neyse oradaki insanlar bunları tanık olmuşlar hı hı. daha sonra da medyada bunları açıklamak üzereyken işte meteoroloji balonuydu falan deyip sonradan bu e, canlı sağ kalan UFO ile iki yıl röportaj röportajda değil iki yıl sorgulamışlar yani iki hı hı. yıl beraber yaşamışlar hı hı. ve ondan çok ciddi anlamda bilgiler almışlar hı hı. Şimdi bunların üzerleri zaman içerisinde örtbas edilmiş. Bununla alakalı Netflix'te Çok Gizli UFO Projesi adında bir belgesel var. Hı hı. Orada bayağı ciddi anlamda e, anlatılıyor. Şimdi, şimdi insanlar diyorlar ki bunlar da Amerika'nın uydurması olabilir mi? Şöyle bir şey Amerika onlardan çok ciddi anlamda teknoloji aldı. Hı hı. E, teknoloji transferi yaptı. Onların Amerika'ya şart koştu şartlar vardı ve o e, şartlardan bir tanesi de kesinlikle nükleerden uzak durulması, hı hı. nükleerin e, insanı yok etme hı durumun hı. olması gibi bazı durumlar vardı. Peki şimdi burada hı. şöyle bir şey söylemek hı. istiyorum. Hı. E, tamam, hadi bu UFO meselesi böyle. Bu e, anımlar kiler. Ve UFO'ların bağlantısını, Bunlar anımlak olabilir mi? Heh. Şimdi oraya geleceğim. Burada şöyle bir durum var. Ve bir şey daha sormak Heh. istiyorum. Mesela şu an harp teknolojisiyle ilgili bir şeyler söyleniyor. Kimisi kabul ediyor, kimisi kabul etmiyor. <gülüyor> ee, belki geçen hafta harp kullanılmış olup bu UFO'ların o yüzden gelmiş olma ihtimali var mı? Evet, güzel soru. Şimdi... Ben olsam şöyle derdim. Yani 1974'teki Roosevelt'deki olay gerçek yani mi? Gerçek mi değil şeyleri, mi? Önce onu sorardım. E, yani. Zamanı gelmeden tetikledikleri için belki de e, oraya bir uyarı mesajı olabilir mi? Evet. Şimdi şöyle. 1974'teki Roosevelt olayın gerçek olduğunu nereden biliyoruz? E, çünkü belli bir levelden sonra Amerika bunları saklayamadı. NASA'daki e, bilgileri Özel uzayla alakalı bilgilerin gizli tuttukları bilgileri İngiltere'li Edward Snowden adında bir tane bilgisayar hacker'ı NASA'yı hackledi. NASA'yı hackledikten sonra da bilgileri yani o başka bir niyetle hackliyor. Ama oradaki video dosyalarını indirirken bir bakıyor orada uzaylıların sorgulandığı ortaya çıkıyor. Hı -hı. Ve orada bir sürü bilgiye erişiyor. Bunları sızdırıyor. Hı -hı. Ve tutuklanması kararı çıkıyor. Rusya'ya havalimanında e, kalıyor Edward Eee tamam. Ruslarla da anlaşmaları var uzayla alakalı. Çünkü hı hı. Ruslar da uzaylıların varlığını biliyorlar. Hı hı. Ama Edvorsnov'de ne bir şey yapamıyorlar. Çünkü havalimanında olduğu için uzun bir süre havalimanında yaşıyor. Tamam. Yani ve Amerika'ya teslim etmiyor Rusya Edvorsnov'u. E. Tamam. Şey olayın böyle bir tarihsel geçmişi var ve adamlar şu anda geldikleri noktada artık bunları saklayamıyorlar. Saklayamadıkları için bazıları Ayuk açıktı Şimdi tam bu noktada uzaylılar Amerika'yı defalarca kere uyarıyor bu nükleerden ötürü ve e, kesinle diyorlar hani nükleer kullanmayın Bunun da bazı sebepleri var Hatta Beyaz Sarayı UFO'lar basıyor Yani bu birçok insanın şahit oldu Onlarca UFO'nun e, Beyaz Saray'ın üstüne uçtuğu vakiye Bununla alakalı görüntüler şeyler de var yine hı hı. O belgeselde Netflix'teki belgeselde var Şimdi bu UFO'ların varlığıyla alakalı en büyük paniği yapan kurum dünyada ülke Vatikan. Yani Hristiyanlığın merkezi. Şimdi İbrani dinleri vardır. İbrani dinler hatta İbrahim Çocukları adına bir kitap vardır. Tavsiye evet. edebilirim. Ee, Yahudilik 1, Hristiyanlık 2, İslam versiyon 3'tür İbrani dinleri içerisinde. Tamam. En yeni ve en güncelidir. Tamam. Ee, i̇şte en sağlıklı sağlamıdır Kurani bilgi olaraktan. Ama oradaki deyimsel anlamların biz çoğunu anlamayız. Bir de hadis, tarih kültürüyle filan gidildiği için birçok şeyi bırak anlamayı tamamen yanlış anlama noktasına kadar gidebiliyoruz. Şimdi Kur'an'ın içine baktığımız zaman zaten bu kainatta yaşayan tek zih hayatın yani hayat sahibi kişilerin insan olmadığını kesinle insan dışında başka varlıkların olduğunu kesin olarak söylüyor Kur'an. Yani orada cininden bahsediyor, meleğinden bahsediyor. Hazreti İbrahim'i ziyaret edip oradan Lut'un kavmine helak etmeye gidenlerden bahsediyor, tamam mı? Tamam. İşte e, cehennemin zebanilerinden bahsediyor. Bahsediyor da bahsediyor yani. Birçok varlıktan net bir şekilde bahsediyor. Ve bunlar öyle hani mitolojik falan da değil gayet böyle net anlatımlar var. Okay. Şimdi senin sorduğun soru da bu uzaylılar önceden var mıydı, yok muydu sorusuna geldiğimiz zaman Bunlar Vatikan'ın üçü buçuk atlıyor olmasının sebebi zaten buradan kaynaklanıyor. Bu uzaylılar antik kentlerde ve antik şehirlerdeki kalıntılarda kendilerini resmetmiş o dönemlerde yaşayan insanlar. Yani bugün Mısır'daki kazılardan tutun birçok antik şehirde e, bunların e, görüntüleri, şeyleri var. Hı hı. E bunu biz nereden biliyoruz? Antik Uzaylılar adında bir belgesel şey vardır, historik kanalda. Zaten Türkiye'de birçok hani bu konularda konuşan kişiler var, ünlü biliyorsunuz. Hı hı. İşte yok Anunnakiler vesaire. Hani bunları anlatan adamların çoğu suda bilgileri bu Antik Uzaylılar belgesellerini izleyerek ya da bunları yorumlayarak ya da bu konulardaki dokümanları ve kitapları okuyarak elde edip işte YouTube'da orada burada paylaşıyorlar ama köken yine orası Antik Uzaylılar Belgesi Mesela orada ele alınan konular vardır bunlardan bir tanesi Peygamber Devesi Böceği var mesela bilirsin Peygamber Peygamber Devesi Böceği'nin adı neden Peygamber Devesidir ve neden bir e, Simayen UFO'ya benziyor şeklinde bir konular bile var hı. şimdi geleceğimiz noktada şöyle bir şey bu uzaylıların sorgulamalarıyla alakalı birkaç tane ben sorgulama dinledim. Orada şunu söylüyor. Başınıza diyor iki tane felaket gelecek diyor. Bu felaketlerin diyor sebebi diyor. Birincisi diyor dogma diyor. Yani temelsiz inançlar diyor. Hı hı. Tamam mı? Yani temelsiz ve sorgulanamayan yanlış inançlar. Nasıl sen buradan bakıyorsun bir tane kabilede yanlış inançlar var ve bu kabileye zarar veriyor. insanlara zarar veriyor. Hı hı. Aynı şekilde böyle özellikle dünyada yanlış inanç sistemlerin içerisinde Dogmalar insanlara hı hı. zarar verir. İkincisi de diyor nükleer diyor. Bu iki şeyden uzak duracaksınız diyor. Şimdi onun sorgusunda da sen diyorlar nereden geldin? Hangi galaksiden geldin? O diyor ki ben diyor e, insan in, ben diyor insanım diyor ama diyor insanlığın diyor ileri bir türüyüm diyor. Yani o özelinin sorgusuna insanlığın ileri bir türüyüm diyor. Bu e, çok önemli bir bilgi. Yani bu homo sapien, homo erectus olan var ya. Yani ben diyor homo sapienden türemiş bir canlıyım diye yani. Siz burada, de diyor homo sapienssiniz diyor. Peki burada şöyle bir şey olabilir miyim? Şimdi anılmakilerin insanlarla e, karıştığı biliniyor. Oraya geleceğim. E, bu da onların bir karışımının sonucu olabilir mi? Melez olabilir mi? Şimdi orada tam orada zaten film kopuyor. İnsanlığın tarihine baktığın zaman insanlık hani mesela evrim teorisi aslında insan ve maymun ortak bir atadan türemiştir der. Yani insanlık maymundan türemiştir demez. Yani insanlık ve insan ve maymun ortak bir atadan türemiştir demek timsah ve kertenkele birbiriyle akrabadır demektir. Tamam mı? İnsan ve e, timsah ve kertenkele birbiriyle akraba olabilir mi olabilir? Çok müsait çünkü hı hı. kiplerinden. İşte insanlarla maymunlar arasında böyle bir ilişki kurar evrim teorisi. Tamam. Ama zaten bir teoridir. Şimdi insanın işte Homo erectus'tan ya da işte insanlıkta böyle e, neandertal vesaire gibi insansı türler var geçmişte. Ki Kur'an'da da zaten şöyle bir ifade vardır. Sen dünyada kan döken vahşi insana mı e, halife kılacaksın diye melekler sorgular orada. İşte o melekler insan değildir. Onlar insan üzeridir. İşte burada o meleklerin zaten secde etmesi insanlığa bazı melekesel kabiliyetler işte kazandırır. Vicdan, tut da işte mesela bir insan e, suyun kaldırma kuvveti bir meleki kuvvedir. Ama insan zeka melekesiyle sandal yapar, gemi yapar ya da yüzmesini öğrenir ve oradaki fizik kanunlarına hükmedebiliyor bu şekilde. O yüzden de bu meleklerin secde etmesi aslında bu şekilde bir anlatımdır bir manada. Anladım. Şimdi Anunnaki mevzusuna geldiğimizde de şöyle bir durum var. İşte orada ya, homo sapien'i ee, o iddiaya göre ben öyle demiyorum. Homo sapien'e güncelliyorlar. Yani Neanderthal'den Homo erectus'a ondan sonra hızlı bir şekilde bir şey oluşuyor. Yani yeni bir türe geçiliyor ve çok hızlı geçiliyor. Burada yani binlerce yılda şey değil de bir anda hızlı bir türe ee, geçiliyor. Ben geçenlerde bir sanırım bir programda mı gördüm? Bir yerde mi? Gördüm. Hı. Orada Hazreti Adem'den bahsediyordu. Evet. Ve orada Adem'lerden Adem'i seçilmiş olarak Düşünüyordu. Hani e, Ademoğlu, evet. yani Adem olup, yani Adem'in orada seçilmiş biri oldu. Evet. Ve hani e, o Hazreti Adem'in de orada yine Peygamberlik yaptığı bir kitlenin oldu. Evet. E, gibi bir durum vardı. Evet. Burada o seçilmiş kişi, Hı -hı. Adem, Hazreti Adem oldu ve ondan e, türeyen bir nesil mi oldu yani? İşte orada e, başka. Ve gerisi helak mı oldu? Başka demek ki insansı türleri vardı. E, o insansı türlerin içinde hani Sümer mitolojisinde de zaten Adama diye yazıyor. O. Ee, yani orada Ademler, yani Ademlerden, yani orada şeyden bahsediyor aslında. O. Evet. Yani tam o ayetle biliyorum. Aynen öyle. Hani Kuranda da ya da hadiste mi bir yerde geçiyormuş evet. e, O kelimeye istinaden böyle bir şeyden e, e, bahsediyorlardı. Evet. O kelime aklımda değil. İşte evet, yani orada e, insansı türleri var. Onun insansı türlerin içerisinde en iyisi Adem'i seçiyorlar gibi bir durum var. Aynen, en uygunu Adem ve bu Peygamberler geldikçe de Adem'den sonraki nesillerde de e, insanlık yine güncelleniyor. Mesela e, bununla alakalı yine o anınlaki teorilerinde e, Hazreti İbrahim'in biyolojik yapısı, hı hı. E, ondan sonra Hazreti İsa'nın biyolojik yapısının değişik olduğu zaten Kuranda da. Net bir şekilde vardır. Yani bir DNA harikasıdır Hz. Yani İsa. Yahudiler bizden üstün mü hala? Şimdi Yahudiler bizden üstün mü değil mi konusu şöyle. Yani ee, İsrail bizden üstün mü? ki onu şöyle anlatayım. Şimdi Kur'an'da şöyle bir ifade var. Diyor ki, yani ey, ey beni İsrail, beni İsrail ve Yahudi aynı anlama gelmez bu arada. Bir zamanlar diyor sizi diyor alemlere üstün kıldığımızı hatırlayın diyor. Şimdi oraya gelmeden önce şu de iyi bilmek lazım. Ee, Hazreti İbrahim Sümerlere gelmiş bir tane peygamber, hı hı. Ee, kendisi Sabilerden ve akatlı benim tespitlerime göre. Hı hı. Mesela Kur'an'da Harut ve Marut diye bir deyim vardır, tamam. bu Marut deyimi e, Sü A Sümercedeki Marduk kelimesine, Marduk hani biliyorsunuz hı hı. bu Marduk, Marduk, Marduk, Marduk kelimesini Akatçaya çevirdiğiniz zaman Akatçada Amarut'u oluyor. Marut enki mi oluyor? Ve, ve Marut'taki, V'den sonraki Elif'i ayırmadığınız zaman Harut ve Amarut'u oluyor. Amarut'u Marduk demek yani anlayacağınız. Şimdi bu Marduk şu anki Şimdi Enki şunu, şunu, şunu diyeceğim, Enki'ye falan oralara daha çok var. Yani demek istediğim şey şu, orada, e, orada yine aynı şekilde baktığın zaman ayetlerin dizilimine, o dönemde insanların aslında insan olmayan türlerle zaten bir muhabbet, sohbet içinde oldukları ve insanlara bazı şeyler öğrettikleri ve bunlar onlara zarar verebilecek şeyler olduğunu söylemeden onlara da bunları öğretmediğini orada Kur'an'da anlatılıyor. Yani o dönemde yaşayan insanlar insan olmayan bazı türlerle zaten iç içe yaşadığını söylüyor. Ve dahası Hz. İbrahim'e ziyaret ediyorlar. Ve Hz. İbrahim onlara et ikram ediyor. Bu ikram ediyor. Onların yemediğini görünce paniğe kapılıyor. Korkmayı Ey İbrahim diyorlar. Sana gelmedik biz diyor. Lut'un kavmine geldik diyorlar. Ondan sonra Hazreti İbrahim'e çocuk müjdeliyorlar. Hazreti İbrahim diyor ki ben diyor yaşlı bir adamım, karım da yaşlı. Ben diyor nasıl çocuğum olabilir ki? O öyledir diyor diyor. Ve tevrasal kaynaklara göre Hazreti İbrahim o dönemde 104 yaşında. Hı hı. <gülüyor> i̇şte orada senin bahsettiğin Beni İsrail diyor ki ben Sara'dan oldum. Ben üstünüm. Ben Sara'dan oldum, üstünüm değil. Orada biz diyor ilahi müdahaleyle doğduk diyor. Yani çünkü orada İshak ve Yakup'u müjdeliyorlar. Yani biz ilahi müdahale, yani insan dışı ya da uzay ötesi ya da artık Peki, e, Hazreti e, İsmail de sonra değil mi? İşte Hazreti İsmail önce Hacer'den oluyor ve ilk başta Hacer'den bir nesil gelmesi istenmiyor. Ama daha sonradan izin veriliyor ve Arapların atası olarak İsmail bilinir. E, Yahudilerin de atası olarak İshak ve Yakup bilinir. Dolayısıyla da aslına bakarsan İsmail büyük çocuk o zaman. Büyük çocuk ve İbrahim ve İbrahim, babalar, yani Yahudilerin de Arapların da babası İbrahimdir ve babadan has kardeştirler. Hı hı. E, şimdi onlarda anneden türiyor e, nesil. Bu yüzden. Hayır, bu yüzden değil. Anneden türemesinin sebebi şu: Hazreti İbrahim'e an yani anunaki teorilerin teoricilerin iddiasına göre Hazreti İbrahim anunaki bir anneden doğdu. Hı hı. Şimdi orada biz rahiplerimizden e, diye bir ifade var. Yani Hazreti İbrahim'in babası. Rahip, e, hatta seni diyor taşlarım diyor bu fikrinden vazgeçmezsen diyor Hz. İbrahim'e. Azer diye geçiyor hatta, şu karşıya geçelim sonra. E, İbrahim'in diyor işte babası bizim diyor, rahiplerimizden de diyor ve Anunaki bir anneden Hz. İbrahim'in doğduğunu söylüyorlar fakat Hz. İbrahim'den nesil gelmiyor. Nesil 104 yaşında müdahale sonucu geliyor. Oradan Nesil. Peki, ondan İsmail önce de öncesi... ondan önce de İsmail işte Hacer'le Hacer yani annesi Hagar diye de İngilizcesi Hagar. Hacerle İbrahim'in ilişkisinden bir çocuk doğuyor. Hı hı. Şimdi Sara da aynı şekilde e, Anunaki anneden doğuyor ama nesil devam etmiyor. Bir de ee, İbrahim'le Sara Kur'an'daki belirtilen ifadelere bakılca olursa yine kardeş bir durumu var. Yani ama bu bir karın kardeşi olabilir ya başka bir şey. Hı -hı. Yine firavunların evlenme stillerine baktığın zaman onlar da kardeş evlilikleri yapıyorlar. Hı -hı. Bu, Hı -hı. Ka bu kardeş evliliklerinin altında yatan ana sebep karmanın başka nesillere ak aktarılmaması. Hı -hı. Yani onlar kendi karmalarından devam etmeleri gerekiyor. Şimdi Hacer'den gelen nesilde Araplardan geliyor ya hı hı. ve oradan gelen nesil insan nesli, yani daha insansı bir nesil geliyor. O yüzden bizim Peygamberimiz <gülüyor> Hz. Hani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Abduhu ve Resuluhu'dur. Anladın mı? Abd, kul demek. Yani kul Anladım. ve Resul'dur. Ötekilerin çoğunda Burada... kul ve Resul ifadesi geçmiyor. Bizimkinde geçiyor yani insan Resul anlamında Aynen. daha çok. Şöyle söyleyeyim, peki biz Türkler bunun neresindeyiz? Biz Türkler bunun neresindeyiz? Ya abi sen de çok derin soruyun. Biraz şimdi şöyle şey yapalım, <gülüyor> şimdi önceki bulduk. meseleyi... Biz ha, Şimdi ön önce şeyi şey Dağda yapayım. Dağda koyun giden adam bunun neresinde? Şimdi burada birçok şey anlatılıyor. İşte Peygamberimizin iç organlarının temizlendiğine dair falan böyle hadis rivayetleri şeyler falan vardır. Yine Hz. Meryem'e gökten şeyler yemekler Tamam. Ondan sonra Meryem bir tane doğu. Yani Meryem e tarafımızdan diyor, bir kul yaklaştı diyor. Benim diyor çocuğum nasıl olur diyor. Bana hiçbir insan elde değmemişken diyor. Tamam, Orada Meryem'in falan hep doğumları. Yani laboratuvar ortamında ve e, müdahaleli özel bir çocuk doğuyor. Mesela Hz. İsa tamam, gibi. Hadi tam orayı analım. Türkiye nasıl geliyor? Şimdi Türk meselesi bu bu mesle değil. Yani Sirius'ta mı geldik biz? Sirius meselesi şudur. Doğum haritalarında da Sirius kavuşumu olan insanların Dine karşı çok ciddi anlamda merakı ve bilgileri vardır. Din konusunu öğrenmeye başladıklarında çok inanılmaz hızlı öğrenirler. Yani kavuştuğu yere göre de din şifalama yetenekleri bile ortaya çıkabilir. Mesela Mısır kültürü ya da kültü ya da oradaki akaid diyelim tamamen Sirius kültüdür. Yani bizim İslamiyet'te de bu vardır, Şiran'ın Rabbi de odur ayeti, Sirius'un Rabbi de odur anlamında. Tamam orasını anladım da işte biz neredeyiz? Biz Türk olarak neredeyiz? Şimdi bu dinler özetle bu İbrani dinleri Orta Asya. Tamam mı? Yani şey Orta Asya Mezopotamya kültürüdür. Tüm hikaye Mezopotamya'da başlıyor, Mezopotamya'da devam ediyor. Tamam. Sanki dünyanın değil, geri kalanında başka kimse yokmuş gibi. Evet. Ama sebebi şu. Nuh Duvanından önce yaşamış toplumlar var. Şuraya oturalım mı? Hı hı. Nuh Tuğfanı'ndan önce yaşamış toplumlar var. Bu Nuh Tuğfanı'ndan önce yaşamış toplumlarda çok gelişmiş şeylere sahipler, hem teknolojilere sahipler hem bilgilere sahipler. Hı hı. Ve Nuh Tuğfanı'ndan önce dünyaya ilk Onlar, gelen bu e, önce, öncü belki. birliklerden bir tanesi yine e, Türkler olduğuna dair bazı görüşler var. Belki Anunnaki'larla birlikte olabilirler mi Adana'nın? O teknolojiyi onlar öğretmiş olabilir mi? Ya. Yani ilk nesil insan türü olabilir. Ya da işte ilk gelen şeylere yapıları farklıdır. Mesela bizim dil kabilemiz Ural Altay'dır. Ve biz Japoncayı ve Korece'yi çok kolay öğreniriz. İngilizce'yi zor öğreniriz. Peki burada şeyi sorabilir miyim sana? Evet. Mesela bu kadar derine indiğimizde Mu ve Atlantis'i göreceğiz. Hı hı. Şimdi ve Adem'in Hazreti Adem'in yaratılışı şeyine gittiğimizde orada bir şeytanın onu kabul etmemesi durumu var. Evet. Orada insanlıkla şeytanın savaşı başlıyor diyebiliriz. Diyemeyiz. Aslında o öyle değil. Yani, yani onu öyle orada bir, bir, bir çatışma başladığını söyleyebiliriz. Orada ufak bir nüans yani, verelim. Şeytan diye bir konu yok. Aslında orada geçen iblistir. Tamam iblis de, olsun hadi neyse. Şimdi biz, ondan hepsi melek. Biz insana dost olana tamam. melek, dost olmayana tamam. da Oradan şeytan bir, diyoruz. bir ee, Allah'ın müsaade vermesi var. Kıyamete kadar sana müsaade verdim. Tamam. O da, e, o da o, yoldan çıkarmak için uğraşacak ya. Hayır, yoldan çıkaracağım diye uğraşacağım diyor Ne diyor biliyor musun? E, hep onlar masal yani. Öyle bir şey yok. Orada diyor ki, e, ihlaslı kulların müstesna onları sana şükreder bulamayacaksın diyor. Yani teşekkür etmemek, insanın Rabbisine teşekkür etmemesi tamamen şeytani bir e, kuvvet olduğunu söylüyor. Yani orada o yaratılışla alakalı orada bir sıkıntı var. Sıkıntı yok. İblis orada bir meleke. Sadece onun kendisinin üstün olduğunu söylüyor ve insanı secde etmeyeceğini ya, söylüyor ve insandaki gazetelik konular var. Oradaki şeyi vardır. ben tam... Plütonik e, ve öfkesel e, konular e, insan zapt edemez yani o duyguları. E, ya oradaki o elma işi, lilit işi işte o, orada bir karışıklık var. Hani orada tam ne var ben bilmiyorum. Bak lilite o kadar bir, abartarak edeyim, anlatıyorlar. İşte oradaki başlayan oradaki bir anlaşmazlık var. He. ilk başta orada bir anlaşmazlık var. Sonraki anlaşmazlıklara baktığımızda He. Mu ve Atlantis'in sürekli savaş halinde olduğunu görüyoruz. Hı -hı. Sonra Batı ile Doğu'nun sürekli savaş halinde olduğunu görüyoruz. Ve şu an bir iyi ile kötünün savaşı dünyada her, geçmişi, zaman, var. her zaman var. İşte bunun başlangıcı orası mı? <gülüyor> hani, <gülüyor> mesele orada Ardın. mı başlıyor? Bu, Bu şey... sebep ne oradaki? Şimdi burada mevzu şu. Bütün kainatta yani şeyde yani şu anda yaşadığımız varlık sisteminde de dualite diye bir kavram vardır. Dualite kavramında ikilik demek. İkilik yalnız hangi ikilik? Siyah ve beyaz, işte sarı ve kırmızı, hı hı. iyi ve kötü. Bir şey zıttıyla kaimdir. Sen zıttını yok edersen diğer zıtla yok olur. Dolayısıyla sen iyilikten bahsediyor olabilmen için kötülük diye bir kavramın olması lazım. Tamam. Kötülük diye bir kavram olmazsa olmaz. Kötülük yapan insanların hiçbiri kendi kötü bilmez. Hatta kötü iyiliği bilir de iyi kötülüğü bilmez. Yani hı. iyi insan kötülüğü bilmez. Yani kötü insan kötülüğü de bilir, iyiliği de bilir. Hı hı. Ama iyi insan kötülüğü bilmez. Nasıl yapılacağını bilmez. Tamam. Şimdi savaşlar çıkıyor. Adam gidiyor işte oradaki IŞİD'ci, şu yücü, bu Ne yapıyor? İşte ee, cihat yapıyorum diyor. Milletin karşısına kısmına tecavüz ediyor. Tamam. E şimdi böyle olduğu o zaman. ona hak görüyor. Tamam. Ona hak görüyor. Kendisinin doğru yolda olduğunu zannediyor. Niye? Böyle inandırıldı. İşte aynı şekilde e, baktığın zaman, e, o diğer insanın kanadından baktığın zaman e, orada tecavüz edilen, toprağa şey yapılan, Benim alınan, işte, şey... işte bak kavramı orada kuracaksın. Bir adam kendisi iyilik yaptığını düşünerek cihad ediyor, ötekinin toprağını alıyor, karısına kızına tecavüz ediyor, bunu hak olarak görüyor, ötekisi de, ötekisi de, Kendisine zulüm yapıldığını, kendisinin iyi tarafta olduğunu, karşıdan gelen kişinin Ama kötü tarafta olduğunu düşünüyor. Şey abi Aynı abi. şekilde iblis ve diğer insanlık meselesinde de iblis kendisinin şeyinin üstün olduğunu, bu hakkın kendisinin olduğunu düşünüyor. Halbuki orada mülk Allah'ın olduğu için yani Allah'ın mülkünde dilediğine, dilediğine için. vereceği için ve dilediğine tasarruf edeceği için o burada kabullenememe duygusuyla tamamen ilgili bir duruma sebep oluyor. Ee, tamam. Kibir yani bunun yani, adı. Kibir büyük günah. O zaman benim demek istediğim şey biraz da şu. Şimdi ee, Allah elbette ki her şeyi daha önceden biliyordur. Evet. Ama Hazreti Adem'i seçtiğinde Evet. Ve onu peygamber yaptığında, hani o seçilmiş kişi olduğunda ee, Eğer Şeytan onu itiraz etmeseydi. Evet. Kötülük yine olacak mıydı? Tabii. Yani o senaryo farklı bir şekilde değişir. Çünkü dualitenin yani, diğer kavramında bu bir bu mı şimdi oldu? Şimdi burası çok <gülüyor> derin bir soru. <gülüyor> tabii tabii falan. Yani Allah indiğinde yani Allah oradaki senaryo bizim anlamamız için ve insanların zihnini açmak için her o şekilde hikaye, Her şeye baktığımızda İslamiyet'te farklı, Hristiyanlık'ta baktığımızda, mitolojide farklı ama bir orada bir anlaşmazlık var sonuç olarak baktığımızda. Evet. Şimdi o sonuç, anlaşmazlık ee, yani oluşma sebebi Önceden belli miydi? Yoksa sonradan mı oluştu? Ee, Şimdi şöyle sen insani şeyle bakıyorsun Allah oradaki mevzuyu Yani insanın anlayabileceği bir kabiliyette ve senaryo, senaryo düzel, düzleminde bizim zihinlerimize sunuyor Mesela biz doğum haritasına baktığımız zaman bir insanın hayatı çoktan oldu bitti bile yani senin bütün hayat senaryonun orada yazılı aslında. Hı hı. Ama o Allah'ın nazarında zaman mekan kavramı yok. Ve biz zaman ve mekan kavramsız düşünemiyoruz. Zaman ve mekan kavramsız düşünememekten Oradaki anlaşmazlık, düşünemiyoruz. anlaşmazlık o muydu mesela? E, muğdaki aynı şekilde. Yani, yani birbirinin tarafı mıydı? Tabii birisi e, pozitif taraf, birisi negatif taraf i̇şte, olarak işte da şey yapıyor. Ama ikisi de kendini iyi şöyle. biliyor. Bir taraf Adem tarafı, bir taraf İblis tarafı mı? Bunu da demek istiyorum aslında. Evet. Şimdi, az önce de söyledim yani şeytan <gülüyor> şöyle ifade edin. Her insan iblisini yanında taşır. Tamam mı? Ve bu iblis e, insanın egosunda barınır. Tamam. Kişi, kendi, kişiden e, olumsuz bir hareket, davranış, söz, küfür vesaire şeklinde açığa çıktığında şeytana dönüşür o. Yani, yani şeytan demek, ego. Aşağı, gerekli bir şey insan için ama egonun kibre dönüşmesi şeytanlaştırır. Şeytanlaştırır gibi. tabii tabii olumsuzlaştırıyor. Çünkü ego insan için de gerekli bir şey. Tabi. Mes mesela örnek vereyim. Sen yolda yürüyorsun, adam biri geldi sana. Ana avrat küfür etti. Sen de bu adam ne diyor demeyin. Ben de senin ananı avradın dedim. Çektin adamı, vurdun. Hı hı. Adamı vurduğun zaman hakim karşısına çıktın. Kırmızı. Hakim karşısında diyor ki hakim sana soruyor niye yaptın? Sen de diyorsun ki şeytana uydum Hakim Bey. Niye şeytana uydun? Çünkü içindeki o kuvveye dur bir sakin ol konu ne demeden O zaman burada şunu Oradaki kendi iradeni iblise bağlamış oldun. İblis senden mübin oldu, açığa çıktı. O zaman şunu Buna ilmiledin de iblisin cinlenmesi denir yani canlanması denir. Eee. şeytan sende canlanım. Senin enerjinle canlanıp varlık alemine o şekilde çıkabiliyor. O zaman burada şunu diyebilir miyiz? İnsan seçimlerinin sonucunu yaşıyor. Orada sakin kalmayı da seçebilir, adamı vurmayı da seçebilir. Ve içinde iyi de var, kötü de var. Huyu agresif, kötü olabilir ama o anki seçtiği seçimlerinin sonucu cennet ve cehennem mi var? Evet zaten... Yani buradaki asıl şey, seçimlerimiz mi oradaki? Seçimlerimiz mi bize hayatı şey yapıyor? Verdiğimiz tepki mi? Şimdi verdiğimiz tepki bizim için çok önemli çünkü... Ver... sınavımız bizim aslında o seçtiğimiz tepki mi yani? Şimdi bizim verdiğimiz tepki, bizim hayatımızın ilerleyecek şeyi belirleyen en önemli unsur. Buna cüzi irade denir ve iradeyi cüziye astrolojide kişisel gezegenlerle anlatılır. Şimdi sen başına gelecek şeyleri seçemezsin ama başına gelen bir duruma vereceğin tepkiyi değiştirebilirsin. <gülüyor> Mesela sen hakim karşısına çıktığında o adamı öldürdüğünde sen bunu nasıl öldürdüğüne bakılır. Canavarca bir hisle mi öldürdün yoksa kendini savunmak için öldürmek zorunda mı kaldın? Yani seçeneğin yok muydu? ye bakılır. E şimdi seçeneği olmayan adamın aldığı ceza ile seçeneği olan adamın aldığı ceza aynı ceza değil. Dolayısıyla da burada dur kardeşim bir sakin ol. Sen niye küfür ediyorsun? Derdin ne? Adam diyecek, "Sen Cafer değil misin? kardeşim. Ben Cafer değilim. Ben Mustafa'yım." Kusura bakma. Bilader değilseydi belki bu iş hallolacaktı. Ama orada ne yaptın? Sen egonun da yaşayan iblise senin enerjinle canlanıp sen senin çıkmasına izin sen, verdim. Evet. O yüzden de herkes herkes iblisini, şeytanını yanında taşır. Bu hikayelerin olduğu anlatıldığı yerlerde mekan, zaman kavramları yok. Peki o zaman şöyle bir şey sorabilir miyim? Mesela e, şunu çok söylüyorlar. Negatif her zaman aktarılabilir. Şimdi sen burada tartıştın, gittin, bu öfkeyle çıktın trafikte, trafikte birini bağırdın, çağırdın. O da gitti karısına, çoluğuna, çocuğunu vardı Karısı tabii, gitti. Karma, belki, etki, tepki. E, en sonunda belki gitti birbirini vurdular. Evet. Yani e, o zaman bu şeytanlaşma dağılabiliyor mu? E, tabii bu, öyle mi diyoruz yani bunu? Bu nasıl? Tabii aynen. E, bunun da önüne geçilen geçilir. Mesela Kur'an'da der ki, İçinizden bir grup olsun der. E, onlar der, iyiliği emretsin, kötülükten sakındırsın. Yani bugünkü asayiş dediğimiz ya, bugün kavramı ortaya çıkartıyor. Öyle bir şey ki, ben geçenlerde bir yerde dinlemiştim. E, agresif adamdan ya da o negatife geçceden Asay isteyin polis merkezleri bilen e, ya. Ondan yanın elinde yemek bile yemeyin diyor mesela. Ney? Ya örneğin yemek yemeye gittin bir restoranta. Evet. Ama o anki usta çok öfkeli. Çok ha. şey mesela onun elinden yemek yemeyin diyor. Tabii şimdi şu var. O zaman burada it, insanlar bilmeden birçok şeye maruz kalıyor. Ya o olayın başka bir metafizik boyutu. Yani bir, mesela bir kadın evini süpürürken İsyan içinde süpürebilir, bir de mutluluk içinde okuyor okya süpürebilir. Şimdi yemek de yemeğe, ikisi... evde yapıyor ama yemeği herkes yiyor. Yani şimdi sen ustayı görmüyorsun. Garson getiriyor. İşte ama orada da şey var. Yani süpürmede bir temizlenme çabası var. Kendi içindeki duyguları da temizlemeye çalışıyor kişi. Bunu yaparken bir taraftan negatif enerji yayıyor. Aynen dediğin gibi isyan modundaki bir garson bir şeyinde yaydığı enerji değişik. Bir tane Jabon bilim adamı var. Mikayo Pichu muydu neydi? Bir adı tam telaffuz edemeyeceğim. O mesela bir su tanelerine güzel müzik dinletiyor, donduruyor. Yine dandirik bir kötü frekansla bir müzik dinletiyor. Ve ikisinin frekanslarından çıkan donmuş tanelere baktığında biri güzel biri çirkin oluyor. Bu da olayın başka bir boyutu. Yani bak tanerelerden nerelere geldik bu konu bitmez. Bitmez. Ve evet. Şimdi bu harp konusuna gelelim. He. bu harp var mı? Eğer he. bu uzaylılar niye depremden bir hafta sonra hatta 3 gündür 3-4 gündür e, yanlış bilgi değilse eğer 3 e, üç sefer 3. bilinmeyen e, araç diye söyleniyor. He. Şimdi yani, şöyle, ve bunu şimdiye kadar vurmadılarsa şimdi niye vurdular? He. Tehdit miydi şu an? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Harp diye bir şey var mı yok mu? Biz 1990'a e, 7'li yıllarda Red Alert adında bir oyun oynardık Red Alert 2 bilmeyenler Red Alert yeni versiyonu Command Conqueror General's adında bir oyun. Bu oyun ilk çıktığında Amerika'nın Irak'a girmesi gibi herhangi bir şey söz konusu değildi ama oyunun içinde incelik üstünden Irak'a giriş yapıyorsun. Ve tanklar var. Tankların üzerlerinde dronlar uçuyor. Tanklara yaklaşan başka askeri unsurlar olursa direkt onlara nişan alıp vuruyordu drone'lar. Şimdi bu oyun yapıldığında drone icat edilmediydi. Drone yoktu yani. Kökünden yoktu. Bu oyun varken drone yoktu. Hı hı. Ve orada tank savarların tankların silahları ve orada e, nükleer e, silahla bir de aynı şekilde Weather Storm adında bir şey vardı. Elektronik. Elektronik. Silah. silah vardı. Weather Storm'u karşıdaki askeri birliğin üzerine koyuyorsun. Hava fırtınası çıkartıyor ve yerle bir ediyor olduğu yere. Dolayısıyla onların hard dedikleri şey çok, bir bir şey çok yeni bir şey değil. Zaten 30-40 senelik mevzusu var yani onun. 30 senelik ya. mevzusu var çünkü oyunlara kadar girmiş. O yüzden mi biz Amerika'dan yardımı kabul etmedik şu anda? Bizim şu anda o ayrı bir konu. Ancak harp silahı var ama bu depremi harp silahı yapmış mıdır yapmamış mıdır Bence e, bu deprem harp ile alakalı değil. Çünkü e, 500 yıllık bir, yani şöyle, 1500 ben, yıllık bir e, orada e, şey sıkışmış zaten. Şimdi jeologları dinliyorum. Onları. Bir, bir de bir şey daha diyeceğim. Amerika'ya da herhangi bir ülke bir yere bir yani silah atıyorsa, şey yapıyorsa oradan mutlak suretle bir menfaat olması lazım. Bu maden olur, petrol olur, e, kendilerini nemalandıracak bir durumu olması lazım. Şu anda oradaki. E, a, Yer Arzu Mevlud denilen Yahudilerin işte Fırat Dicle nehirlere yakın mezopotamik inanış. alanlar dışında hani inanışsal şey konusu dışında Onlar için çok böyle önem arz eden bir alan değil. Şöyle söyleyeyim şimdi ben bazıları birleştirmeye çalışıyorum kendi kafamca şeyce ee, Burada bir hafta önce bütün Konsolosluklar kapandı. Evet Şimdi bu konsolosluklar ortada hiçbir şey yok niye kapandı? Evet Sonra diyorsun Simpsonların Maraş'la alakalı bir şey var bu Simpson'ların nereden çıktı diyorsun. Evet. Şimdi bu harp silah şeyleri çıkıyor, bir sürü teori var doğru ya da yanlış. <gülüyor> Geologlara bakıyorsun diyorlar ki e, hani buradaki deprem 500 atom bombası gücünde olması gerekiyor hani bu böyle bir gücü yaratmak çok zor hı hı. ama e, şöyle bir şey diyor patlamaya ya da kırılmaya hazır bir faya üflesen ne patlar diyor. Evet. Kırılır diyor. Şimdi bunlar oradaki fayın zaten şiştiğini bilip Acaba böyle bir şey kullanmış, tetiklemiş olabilir mi? Şimdi şöyle birşey... Yani şey. bu zaten doğal olacaktı. Hı hı. Ama hani bunu hızlandırmış, öne almış olabilirler mi? Şimdi şöyle, öncelikle hani dedin ya konsolosyalar kapanıyor. Bunun, bunun şeyinde, bu uzaylılar 3-4 gündür o, o yüzden mi evet. Amerikanın tepesinde geziyor ve o yüzden artık tehdit olduğu için mi vurdular? Şimdiye kadar hep görünüyordu, kimse vurmuyordu. Heh. şimdi şuradan başlayayım. Niye vurdular? Ee, savaş Şu, mı başlayalım? Tamam, şimdi bir sürü şey sordun yine. Şimdi ilk sorduğun şeye geleyim. Konsoloslar kapandı, şu bu vesaire. Hepsinin birleştirildi. Yani bunları, yani bunları, hepsi. bunları, bunlar niye kapandı? Bunların astrolojik göstergeleri var. Hani biz de olumsuz bir durum olacağını biliyorduk. Bir doğal felaket olacağını ben Şubat'a yorumda anlattım. Ama biz bunun deprem olacağını veya da ne olacağını bilmiyorduk. Beklenmeyen ani bir şey olacaktı. Tamam mı? Ee, bunu anlattık orada. Vesaire yani işte düpe sabit yıldızın, da yani yer toprakla alakalı bir şeyin olacağını alakalı zaten. Bak, vardı. Onlar büyük İstanbul mu olacağını düşünüyorlar. Onlar, onlar işte kendilerine bir zarar gelme ihtimali ve bunun da yerinin neresi olduğunu tespit edemedikleri için dükkanı kapatıp gittiler. Hmm. E, ve onlar da astrolojik öngörülerden yararlanıyor. Bu çok net bariz bir durum. Tamam şimdi oldu. E, şimdi, şimdi geldik uzaylı meselesine. Şimdi uzaylı mevzusuna ben zaten eskiden hiç inanmazdım. Ta ki bizim e, Türk subayların, Kenan Evren döneminin subaylara vur emriyle e, hareket edene kadar. Erzincan depremi esnasında Erzincan'a gidiyor bir Türk subay Yarbay. Bu YouTube'da var. Bu adamın konuşmasını ben Elon Musk'la alakalı bir videomda anlattım. Merak eden oraya girip bakabilir, izleyebilir. O Yarbay gerçekten UFO gördüğünü söyleyinceye kadar ben de inanmıyordum. Çünkü adamlar, onlar şakası olmayan askerler. Yani iyi beslenen Kenan Evren döneminin son derece sert ve organik askerleri. Yani öyle hata yapacak tipler değiller. Ve bu adam UFO ile beraber Erzincan'a uçuyor. Ondan sonra da tekrar dönüyor İzmir'e. Onlar havadayken Erzincan'da deprem olduğu bilgisi geliyor o dönemde. Yani UFO'lar yine geziyor ve yine o o bölgede yine deprem oluyor. Burada yine deprem oldu ve yine UFO'lar var. Yalnız oradaki UFO'ların ben sanıma göre depremi çıkaran değil de onlar deprem olacağını ya da orada bir enerji açığa çıkacağını tahminim Biliyorlar. Bununla alakalı da gözlem yapıyorlar. Çünkü Amerika'da e, yılda 2000 tane ölü inek bulunuyor. Ve ineklerin memeleri kesilmiş vaziyette. Bu ineklerin memelerini daha önce vahşi hayvan yemiş şeklinde tutuyorlarmış. Sonra sigorta şirketleri veteriner gelmeden siz müdahale etmeyin deyince veteriner geldiğinde gözlemliyor ki e, bu ineklerin memeleri tamamen e, neşterle, kusursuz bir operasyonla kesildiği ortaya çıkıyor. Ve birçok Birçok bu şekilde canlılar var. Biz Bizimkiler nasıl belgesel çekmek için Afrika'ya gidiyor, Yeni Zelanda'ya gidiyor, Avustralya'ya gidiyor. E oradaki doğal hayatı yok etmeden belgesel çekiyorsa Anladığım kadarıyla da UFOlar gelip insanlık ne yapıyor nerede ne var? vesaire şeklinde araştırmalar yapıyorlar ve bazı insanları kaçırıyorlar ve kaçırdıkları insanların bazılarına implant takıp tekrar gönderiyorlar. Hatta dünyada çok zengin bir adam var Robert Bigelow adında. Robert Bigelow'un e, Texas'ta oteller zinciri olan çok zengin bir adam. Bu işi bırakıp uz uzaylılar tarafından kaçırılan insanların üzerlerindeki implantları çıkartıp uzaylı teknolojisini bulmaya yönelik yaptığı çalışmalar ve faaliyetler var. Yani bunlar e, bu adamın şirketleri falan var yani bunlar varsayım falan değil yani Hani anlattığım şeyler. Mesela e, yine Discovery Channel'da ya da History Channel'da bir tane şey vardı belgeselde. Bir karı koca bir gece uyanıyor ve uyandıklarında e, bir sanki bir laboratuvar ortamında gibi görüyorlar kendilerini ve tekrar uyuyorlar. Sonra sabah uyanıyorlar. Ya diyor kadın ben bir rüya gördüm. Rüyamda diyor işte e, bir laboratuvar ortamındaydık. Adam diyor ki aynı rüyayı ben de gördüm falan. Kadın bu arada dört aylık hamile. Sonra kadın bakıyor karnına herhangi bir şey yok ama bir pembe gibi bir şey görüyor orada. Ya yani ne olur ne olmaz diyor rüyada gördü tuhaf bir şey var gidip diyorlar doktora kontrol ettirelim. Neyse gidiyorlar abi doktora bakıyorlar bir bakıyorlar. diyorlar Diyor ki doktor çocuğu ne yaptınız diyor. Nasıl ne yaptık? Çocuk diyor kusursuz bir operasyonla diyor alınmış diyor. Yani 4 aylık çocuk kusursuz bir operasyonla almışlar. Ve bunu çözemiyorlar. Şikayette de bulunuyorlar filan ama hiçbir netice yok. Aradan 7-8 yıl geçiyor bir uzay meki iniyor çocuğu elinde gösteriyorlar adama çocuk e, büyümüş ve tekrar biniyor uzay gemisine gidiyor ve ondan sonra hani ne oldu nasıl oldu bilinmiyor hani diyorlar ya uzaylar aramızda mı ya da işte uzayların büyüttüğü yetiştirdiği kişiler var mı yok mu bunlar nasıl acaba onların genetik çalışması yapıyorlar şöyle mi oluyor böyle mi oluyor şeklinde bir takım konular var arkadaşım dünyada bunları e, Amerika Yıllarca sakladı. Şimdi en başta sorduğun sorunun cevabını alacaksın şimdi buraya geldiğinde. Amerika'ya bu UFO'lar şart şart koştu ve şart koştu içinde teknoloji transferi yapıyorlardı. Ama nükleer ya bu da buna benzer konuları yapmamaları gerekiyordu. Hatta Amerika'nın ve Rusya'nın nükleer tesislerini UFO'ların kapattığına dair bir sürü bilgiler de var. Amerika bu anlaşmaya uymayıp da UFO'lardan aldığı teknolojileri sadece kendi çıkarlarına kullandığı için UFO'lar teknolojiyi alıp Çin'e transfer ettiler. O yüzden de geçenlerde Çin balonu Amerika'da geziyordu dediler. Amerika gibi bir ülkenin çok gelişmiş bir ülkenin hava sahasına Çin'den bir balonun gelip girmesi onların onu patlatmaması düşürmemesi öyle mümkün olacak bir şey değil. O balon oraya geldi. Ve o da Çin balonu değildi ama Çinmen ben şeyli. Çünkü UFO'lar teknolojiyi Çin'e götürdüler. Bugün de geçen gün işte UFO'larla UFO alakalı deklarasyon yapacaklardı. Dünya dışı diye açıklayacaklardı. Sonra dünya dışı olmadığını söylediler ama mevzu şu. UFO'lar zaten dünyada ama bu teknolojilerin artık üretim sahalarını dünyada yapıyorlar. Kuzey Kutbu'nda yerleri var. Hatta Kuzey Kutbunda piramitler var arkadaşlar. Piramitlerin Kuzey Kutbunda nasıl olduğunu, nasıl oluştuğuna dair değişik görüşler de var. Zaten Mısır'daki piramitler de yine insan eliyle yapılacak bir şey değil. Çünkü oradaki tuğlaları hesapladığınız zaman, hani iki dakikada bir tuğlayı imal edip koyduğunuz zaman 40 yıl sürüyormuş. Zaten adam. 30, 32 yıl mı ne iktidarda kalmış. E oradaki tutan kamunya ya da artık kimse. Tamam. Dolayısıyla da zaten antik şehirlere gittiğinizde mesela bir sosa gittiğinizde oradaki altyapı bizim köyde bile yok. Birçok ilçede yok. Ondan dolayı da oraları zaten normal insanların yapmadığı, oturmadığını görürsünüz. En başından Bağlıbek tapınağındaki 1400 tonluk e, tuğla, yapı malzemesi. Yani oralar hep böyle a, a, tapınak diye anlatıyorlar ama tapınak değil arkadaşlar oralar. Tapınakla alakası yok. Her gördüğü yere tapınak yapıştırması. Onlar işte e, zaten bu tanrı oğulları muhabbetleri vardır onların. Yani insan olmayan türlerin o dönemdeki gelişmemiş insan türlerine hükmetmeleriyle falan alakalı konular. Ama Allah e, ne yapmış? Bakmış, insanlık bu şekilde ilerlemiyor, gelişmiyor. Artık meleklerle ya da işte anlakilerle ya da artık neyse insan dışı varlıklarla insanların doğrudan teması engellenmiş. Sadece seçilmiş kişilerle temas ediyorlarmış. Biz de onlara peygamber diyoruz. Ondan sonraki dönemde de artık kova çağına geçince Plüton kova'ya geçince ve aşağı yukarı 2150'de filan bayağı bazı şeyler ayuka çıkacak. Biz görür müyüz, görmez miyiz bilmiyorum ama ilk enstantanelerini 2026 yılında yani göreceğimizi tahmin ediyorum. Artık ufalar çıkıp da deklarasyon mu yaparlar ne derler bilmiyorum ama burada en büyük korkusu olan kişi ya da kurum Vatikan din elden gidecek diye korkuyor. Tabii yani sokaktaki adama sen anlatamazsın ki. Yani ne diyeceksin yani bu adamlar Dünyamızı, Dünyamızı işte, peygamberlerle teması geçen ufalar mıydı diyecek falan. Yani bunları şu anda insanlığın kabul etmeyeceğini düşünüyorlar. Ve inançsal çok büyük zaaf yaşanacağını düşünülüyor. düşünülüyor. Bundan dolayı da hani Vatikan'ın din elden gidecek korkusu bu. Yani burada sadece onlar değil, birçok... Peki bu onlaki ee, dost mu düşman mı? Valla yani işte bunlar, bu gelenler dost mu düşman mı yani şimdi bu testi yapıyorlar ama bize iyilikli mi test yapıyorlar, kötülükle mi test yapıyorlar, yani çözmeye yapıyor mi çalışıyorlar ya. ya da bizden ne gelir mi bekliyorlar. Yani, şimdi bu konuda şunu söyleyebiliriz. Mitolojik şeylere baktığın zaman mesela Prometheus diye bir karakter vardır. insanlığı ateşi öğretmiş ve Zeus'tan ceza almıştır insanlığın sen niye ateşi öğretiyorsun diye. ve işte karaciğerini her gün gelir bir karga yer, karaciğer kendini yeniler filan. Çironla yer değiştirir, çironla ölümsüzlüğüden vazgeçer filan anlatılır. Şimdi zaten mesela Pythagoras'ın yani Pisagor olarak bildiğin adam e, bu şekilde bir Anunnaki'den eğitim almış bir adamdır. Çünkü e, Pisagor aynı zamanda Sokrat'ın, Aristoteles'in e, hocasıdır. Yani Aristoteles, Sokrat bu bilgileri bunlardan öğreniyor. Şimdi Aristoteles dediğin adam da bizim köyün muhtarı değil. Aristoteles'in Perisaique du Anima adında bir kitabı vardır, fizik üzerinedir. Hı hı. Bu fizik üzerindeki yani hayatın fiziksel yapılarının temel şeylerini anlatır Aristoteles ve M.Ö. 300 yıllarında yaşamış bir herif. Hı hı. Şimdi günümüzde hala daha Aristoteles fiziği kullanılır. Evet yanlış duymadım bunu. Hı hı. Hala daha dünyadaki sistem Aristoteles fiziği üzerinden şey yapılır. Ve e, Aristo'nun o kitabından çıkmıştır. Psikoloji o kitaptan çıkmıştır. Birçok şey o kitaptan çıkmıştır. Yani yine e, biz şu anda insanlığın adımlarını attığı şeylere baktığımızda e, Pisagor'un e, yine Anunnaki kaynaklı öğrendiği bilgilerin e, insanlığa bir şekilde gizli kapaklı ya da bir şekilde sunulmasıyla alakalı. Neden gizli kapaklı? Mesela? Çünkü her bilgiyi herkesin öğrenmesi ya da erdemsiz kişilerin öğrenmesi kendi menfaati üzerine mesela düşün yani şimdi sen bir enerji üretmeyi düşünüyorsun diyorsun ki ülkemi enerji bağımlılığından kurtarırım bu sayede e ama birisi de çıkıyor olan diyor sen bunu enerji şey elektrik olarak kullanacaksın ama diyor ben diyor bunu atom bombası yapar işte bilmem işte falanca devleti diyor yenerim diyor Peki, Einstein bunu nasıl yapabildi? Einstein de Yahudiydi zaten. Einstein'ın ya. da genetik yapısı farklı. Tamam yapısı farklı da ha. E, o nasıl erdemini bozup bir atom bombası yapabildi? Yani e, zaten Kur'an'da Yahudilerle ilgili çok fazla uyarı vardır bu yüzden. Özellikle el riba yapmayın der. El ribayı faiz diye ama sömürge sistemi kurum, kurmayın der. Yani özellikle de Yahudilere çok ciddi uyarı vardır Kur'an'da. Yahudiler Eldiba sistemlerinden ötürü tarihleri boyunca her zaman bir helak mekanizmasını kendilerine çekiyorlar. Sömürge sistemi, kapitalizm, insanları kendilerine köle yapmak, köleleştirme temayülleri olduğunda başlarına iş açıyorlar. İşte Hitler vesaire gibi adamlar ya da eski dönemdeki firavunun onlara hükmetmesi bunun gibi durumlar. Ve bu adamları tarih boyunca kim ele geçirdiyse ve kullandıysa da ee, hep e, dünyanın en üst leveline çıkıyor. Mesela işte Hitler dünyanın en süper gücü oluyor. Ya da Firavun o dönemin dünyadaki en süper gücü oluyor. Yine orada Yahudiler kullanılıyor. Yani bu adamlar zeki abi. Yani bütün köşe başlarında dünyada nasıl var olacaklarını biliyorlar yani. Peki o zaman bunlara şey diyebilir miyiz? Ee, aslında işleyen bir sistem var. Bir matematik var. Evet. Bu bu sistemi çözmüşler ve kendileri için kullanıyorlar. E tabi zaten oradaki mayınlı araziler var. Mayınlı araziler diyor ki ilahi sistem oralara girme, oraları kullanma, başına iş açma diyor. Ama kullanıyorlar. İşte kullanıyorlar. Yani Kur'an'da Müslümanlardan çok Yahudilerle, ve i İsrail'le ilgili ayetler vardır, uyarı vardır yani. Çünkü biz versiyonu 300 abi. <gülüyor> yani burada mesela sistemin işleyişi nasıl? Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ilkeler, kurallar belirlenmiş. Evet. Evet. Onunla sonra matematikle e, bir sistemin çalışması, yani gece-gündüzün olması, günlerin, ayların, işte denizin, e, dağların, depremlerin, her nesi, bütün her şey bir sistem içinde akıyor. E, burada her şey sistemle mi yönetiliyor, yoksa sadece dualarla veya isteklerle Allah'ın müdahalesi var mı, yoksa direkt yok mu, herkes kendi karmasını mı yaşıyor? İşte burada şöyle yani bir nokta var, herkes zannediyor ki kendi hayatımı yaşıyorum. Aslında Allah bir hayat yaratıyor ve bu hayatın içine ektikleri var çiçek, böcek, ağaç, orada bitki. Orada kendi karmamızı mı yaşıyoruz sistemin içinde? Abi orada mevzuyu anlamadığımız yer, mülk Allah'ındır deyip Allah'ın mülkünde senin karıncadan bir farkın olmadığını iyi anlaman lazım. Tamam, i̇şte o olabilir. karınca da kendi hayatını yaşıyorum sanırım içerisinde ekosistemin bir parçası. O yüzden öleceksin. Herkes ölecek. Herkes ölecek. Dünya kimseye kalmamış. O yüzden hayatı iyi yaşamak lazım. Enkarnasyon falan da yok. Enkarna var. Yani hayatın bütünü i̇şte komple tekamül ediyor. Enkarnenin sürecini mi biz yaşıyoruz? Yani burada. Tabii evet. enkarnasyon bizim üzerimizden tekamül sağlanıyor. Allah bir e, sandalye yaratmıyor. Allah bir ağaç yaratıyor. Sen gidip sandalyeyi yapıyorsun. Ama Hiç o sandalye ile ikinci bir, ikinci bir yaratım yapılmış oluyor. Şöyle. Şimdi. Bu karma dedikleri şey aslında enkarnasyon, atalarından dedelerden aktarılan belki bilinçaltı kodu değil artık yaşam içerisinde ne dersen de hı hı. Ee, şimdi o mesela senin şu anki yaptığın hayatındaki seçimler senin çocuklarını etkileyecek bu çocuklarının seçimimi yoksa torunlarının senin yani çocuk çocuk an cümleyi evet. kuramadım dur ya da senin şu anki yaşadığın şey senin atanalarının seçimimi. Şimdi bak burada bu konuda ilk önce seçim nedir? Biz gerçekten seçim yapıyoruz mu onu bir anlamak seçim lazım. Seçim de demeyelim ya da onların yaptıkları vergileri verdikleri tepkilerin sonucu mu? Evet. Şimdi birçok insan seçim yaptığını zanneder. Halbuki birçok insan o seçtiğini zannettiği konuyu çoktan sistem tarafından seçtirilmiştir. Senin önüne bir tane Murat124 geldi. Bir de Mercedes 500 sel. Sistem tarafından seçtiriliyorsa bu nasıl cennet cehennem olacak, nasıl sınav olacak? İşte Hı. onu anlatıyorum sana. Senin şimdi önüne iki tane araba geldi. Bir tanesi Murat 124, bir tanesi Mercedes 500 sel. E şimdi senin burada şeksiz şüphesiz Mercedes 500 sel'i seçeceğin belli. E sen burada seçimi gerçekten yapmış oluyor musun? Olmuyorsun çünkü sen seçtirildin. Yani insan şartlara göre seçim yaparsa burada seçim yapmış olmuyor. Şartlar seni onu seçmeye itiyor. Böyle olduğu zaman sen bir yere kanalize oluyorsun. İşte o kanalizeyi olduğun zaman seni astrolojik yapın, tercihlerin, renk, e, arzun, işte e, ateş, ha, ha, toprak değil, su, yoksulluğun, bütün, anladım bak anlatıyorum. Hı -hı. Bütün bunları şartlara göre bu seni bir yere yöneltiyor zaten tamam mı? Hı -hı. Ancak sen başına geleceği, hangi anne babanın doğacağın onları seçemiyorsun ama verdiğin tepkiler, verdiğin tepkiler, yani iradeyi yüzeye denilen kişisel gezegenleri de doğru kullanabilmem, farkındalık seviyeni yükseltebilir, yükselterek vereceğim vereceğin kararlar hayatının akışında ve aynı zamanda karmasal olarak büyük bir genişlemeye sebep olur. O küçücük şey. Çünkü bütün hayat küçücük bir tohumdan çıkar. Yani bir tane ağacın tohumuna şimdi, henüz İşte demek istediğim bu. Sen orada bir şeyi Seçililmeye itildiysem e, bile, ona vereceğim tek önemli. Benim araştırmalarım göre şu an bir kişinin e, varlıklı olması ya da bir servet sahibi olması bile karmasıyla alakalı. Kesinlikle Ve öyle. Siz, tamam, şimdi e, e, böyle ise şimdi iyi gelen bir karma da var, kötü gelen bir karma da var. Şu an e, bu sistemin işleyişi nasıl? Bu nasıl sistemin e, şey tarafı neresi yani? Çözülmesi gereken sistemin işleyiş şeysi nerede? Hı. Onu nasıl düzeltebiliriz? Ya da ya vallahi o, Nasıl çalışıyor? He, yani onu düzeltebiliriz konusu şöyle Astroloji haritanda Karmik yüklerine bakacaksın Oradaki döngülerinden onu çözeceksin ne yapman gerektiğini bilirsen Ve bunun içinde ciddi anlamda farkındalık ya, gerekir Sadece finansal konuda değil yani Mesela finans konusu var işte Aile konusu var Hayatında başına gelecekler konusu var Her konuda bir matematik işliyor Geçmişten bu iyi de gelebilir, kötü de gelebilir. ya işte yani burada sen bir teslimiyet duygusuyla hareket edersin ve farkındalık seviyeni yükseltirsin ki buna erdemli insan deniliyor, takva sahibi insan deniliyor din literatüründe. O takva sahibi olduğun zaman korunursun ya da en azından bu yola çıkarsın niyetle astrolojik işte yapın enerjin ya da neyin varsa. Onunla alakalı danışmanlık alırsın. Ee, ve bunu yapmaya çalışırsın. Çünkü bunu yani, bilmek de uygulayabileceğin anlamına gelmiyor. Evet. Şimdi örnek dedik ya Yahudiler biz bunu biliyor ve uygulayabiliyor. Hatta e, sistemi Tabii çalışıyorlar. Heh. Şimdi biz bu henüz sistemin var olduğunu biliyoruz ama sistemin tam olarak işleyişini bilmiyoruz. Doğru mu? Yani biz, yüz... biz bilmiyoruz da bilen çok. Heh. İşte o tam bilmiyoruz ve orada sistem bazen Kötüyü ayıklarken yanında iyi de götürüyor. Tabii sen yani kaldık. karınca, şimdi, evet, yani düşün ki balkonuna bir karınca istilası var. Sen ne yapıyorsun? İyi karınca, kötü ee, karınca demiyorsun, suyu dökün, içiyorsun. Karınca olmamak için sistemin neyesini bilmek gerekiyor? <gülüyor> Oradaki önlemin ne olmalı? İşte o karınca olmamak için bir lafa <gülüyor> karınca olmama şansın yok. Karıncasın. Önce bunu kabul edeceğim. Tamam karıncayız ama en azından hani bok yoluna gitmeyelim. İşte o zaman o balkona çıkmayacaksın. <gülüyor> Sen gideceksin çimenin içinde şekerde kabuğu peşinde yani koşacaksın. Kötü orada şekerin yani şeker şekeri almaya gidecektir orada ee, şey. E biz de hava almaya çıkmışız. Ha, şimdi şöyle o şekeri neye gidiyor? Havuç var orada. Tamam biz de hava almaya çıktık. E i̇şte o havuç da oradaki şeyin sınavı işte karıncanın sınavı. İşte o, onun sınavının yanında biz de yani, yani oradaki şey de gidiyor. İşte buradaki gidiyor ya. Kale at. Şükür vesaire gibi kendi yapına göre dikkat etmen gereken farkındalık seviyeleri. Evet Mustafa'cığım çok fazla derin, deri şişe konular oldu. Yani konuş konuş bitmiyor. Benim dilim damağımda kurudu. Bunu özellikle, yok bunu yayınlayalım. Biz bunu yayınlayalım. Çünkü biz arkadaşlar Mustafa ile beraber bir araya geldiğimizde çok ciddi anlamda böyle derin konular konuşuyoruz. Ben bir gün dedim ki biz bak bu kadar derin faydalı konulara giriyoruz. Bunlardan istifade etmek isteyen insanlar olabilir. O yüzden de bunu bu şekilde kafası, da Boş. kafası karışmayan adamdan hayır gelmez. Zaten bugünlerde herkes bunları ee, sorguluyor. Ka karışmayan kafa demek, çalışmayan kafa demek. E, bu ters konularda da böyle bir beyin jimnastiği yaptığımızı olalım siz değerli arkadaşlara. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine zaman zaman Mustafa ile sohbetlere Devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. <gülüyor>